Uzaydaki astronotların film ya da fotoğraf karelerinden baktığınızda sanki hiç yer çekimi yokmuş gibi görünür. Her şey sanki aynı yöne doğru düşmüyordur ve neyin yukarı neyin aşağı gittiği belli değildir. Her şey sanki yüzer bir şekilde havada durur. Duvarı ittirseler aksi yöne fırlayacaklarmış gibi bir durum vardır. Yer çekimi gibi her şeyi etkileyen, her şeyi aşağı çeken bir güç, bir etki yoktur. Ama mesela şu ki bu astronotlar hala o çok büyük cüsseli kütleden yani dünyadan çok çok uzakta değillerdir. Aslında uzay mekiği yeryüzünün sadece birkaç yüz mil üstüne yükselir. Uzay mekiğini ölçekli olarak mesela buraya çizecek olsa buralarda bir yerde bulunur. Şu formülü biliyoruz değil mi? İki nesne arasındaki yer çekimi kuvveti eşittir. Büyük G yani yer çekimi sabiti çarpı birinci nesnenin kütlesi çarpı ikinci nesnenin kütlesi bölü iki nesne arasındaki mesafenin karesi. Evet uzay mekiğinin tam burada olduğunu düşünürsek bu yeryüzünden sadece birkaç, mil yuka, birkaç yüz mil yukarısıdır. Yani bu R yani yarıçap pek de farklı sayılmaz. Çok az bir şey fark eder. Dünya yüzeyinden yani çok az yukarıdadır. Hatırlarsanız yarıçap bulunduğunuz yerden itibaren merkez noktaya yani yeryüzünün merkezine olan mesafedir. Asıl R bu nesnenin merkezinden yeryüzünün merkezine olan mesafedir ki bu durumda da bu mesafenin çok büyük oranını yeryüzü oluşturmaktadır. Yani, bir nesne ister yeryüzünün tam üstünde olsun, isterse birkaç yüz mil yukarısında olsun, R çok da önemli sayılacak miktarda değişmez. Özellikle de yüzdelik olarak. Bu durumda, yeryüzünden birkaç yüz mil, birkaç mil yukarıda olan kişi veya nesne için olan yer çekimi kuvveti yüzeyde olandan çok da farklı olmamalı. Peki, o zaman bunun sebebi nedir? Yani eğer uzayda da yerçekimi varsa, bütün bu uçuşan insanları resimleri ne oluyor? Cevap şu, evet uzayda yer çekimi var ve bu insanlar aslında düşüyorlar. Ama dünyaya göre farklı hızla hareket ettikleri için dünyaya düşmüyorlar. Size neden bahsettiğim şöyle anlatayım. Mesela ben Afrika'da oturuyor olayım ve bir şeyi vurmak istiyorum. İyi bir mancınıkla belki 45 dereceden o şeye doğru iyi bir atış yapabilirim. Ama eninde sonunda attığım şey yere düşecektir süper bir atış yapmış olsam bile ancak birkaç bin mil atabilirim. Biraz daha hızlı atsam, mesela bir roketi biraz daha fazla bir hızla atsam belki biraz daha uzağa gider. Ama sonuçta dünyaya geri düşer. Daha da hızlandırsak yine eninde sonunda dünyaya düşer. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Bundan daha da hızlı gitse, gitse de sonunda yine yeryüzüne düşecektir. Başka bir nesneyi bundan daha hızlı fırlatalım ancak biraz daha uzağa düşer. Ama yine düşer. Daha daha hızlı fırlattığınız her defasında daha hızlı fırlattığınız bu nesne dünya yüzeyinden kaçıp daha çok uzağa gider ve belki belli bir hızı yakaladığında da dünyanın etrafında durmadan dönmeye başlar. Yani bir yörüngeye oturur. Bu nesne için sanki bir yer çekimi yok gibidir. Ama eğer yer çekimi olmasaydı, bu nesne dümdüz uzaya doğru giderdi, ilerlerdi. Fakat yer çekiminden dolayı sürekli yeryüzünün merkezine doğru çekilmektedir. Başka bir deyişle, bu nesnenin merkeziyle dünyanın merkezi birbirlerini çekerler. İşte bunu yapan yer çekim kuvvetidir. Dolayısıyla bu nesne dönüşünü sürdürür ve eğer yeterli hızı yakalarsa, dünyanın etrafını dönüp durmaya devam eder. Bu yükseklikte zaten pek hava olmadığından önemli derecede bir direnç de yoktur. Bu yüzden bu nesne ya da uzay mekiği bayağı uzun bir süre gitmeye devam eder. Ama bu az da olsa direnç yüzünden uydular zamanla yavaşlar. Çok az bir hava direnci olduğu için bu zor soruya vereceğimiz cevap evet aslında orada yer çekimi vardır olacaktır. Orası yer çekimsiz bir ortam değildir. Şöyle ki, Oradaki astronotlar, uzay mekiği ve hepsi aslında düşmektedirler. Ama o kadar hızlı hareket etmektedirler ki yeryüzüne bir türlü ulaşamazlar. Yeryüzünün etrafında gider dururlar fakat yine de tümüyle yer çekiminin etkisi altındadırlar. Ve sanki kendilerini yavaşlatmaya çalışır gibidirler. Eğer frene basıp kendilerini yavaşlatabilseler yeryüzüne pat diye düşeceklerdir. Yani 300-400 mil yukarıda olmanın özel hiçbir yanı yoktur ve yerçekimi aniden kaybolmaz. Yerçekimin etkisi aslında belli bir seviyede devam eder. Belli noktalarda çok az olabilir ama sadece birkaç mil yukarıda yerçekimi kesinlikle vardır. Oradaki nesneler sadece yörüngededirler. O kadar hızlı gitmektedirler ki düşmeye hep devam ederler ama yeryüzüne hiçbir zaman düşmeyeceklerdir. Eğer yukarıdaki yerçekimi durumuna benzer bir ortam görmek isterseniz, NASA örneğine bakabilirsiniz burada. NASA'da insanları bir uçağa koyarlar. Bu uçağın ismi kusma roketidir. Çünkü ona binen insanların çok fena midesi bulanır. Sonra bu uçağa döngü hareketi yaptırırlar. Diyelim ki bu yeryüzü olsun ve bu da döngüsel rotaları olsun. Uçak kalkar ve serbest düşüşe benzer bir yol izler. Bu yüzden uçakta oturan herkes bu serbest düşüşü hisseder. Yani aslında bu his yüksekçe bir yerden atlarken, bungee jump atlaması mesela yaparken ya da uçaktan paraşütle atlarken veya roller coasterla yukarı çıkıp hızla aşağı doğru inerken midenizde hissettiğiniz bulanma hissine benzer bir histir. Bu aslında astronotların tam olarak hissettikleri şeydir. Çünkü onlar hep bir serbest düşüş içerisindelerdir. Ama eğer size çekim uygulayan devasa kütleye çok yakın değilseniz uzayın derinliklerindeymişsiniz gibi bir his uyanır ve sanki size çekim gücü uygulanmıyormuş gibi hissedersiniz. Umarım bu açıklamalar konuyu yeterince aydınlatmıştır. Penceresi olmayan bir uzay mekiğinde oturan bir astronot için büyük bir kütlenin yakınında olduklarını ve sadece serbest bir düşüş yaşadıklarını anlamak imkansızdır. Yani bir yörüngede mi dönüyorlar yoksa uzayın boşluğuna mı gidiyorlar pek anlayamazlar.